Bugün 24 Ekim 2021 Pazar. Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay Terazi burcundaki Merkür'le üçgen açı yapacak. Enerjimiz daha dışa dönük olabilir. Zihinsel olarak aktif olabiliriz. Çevremizle ilişkilerimiz güçlenirken verimli iletişimler kurabiliriz. Yeni kişilerle bağlantı kurma fırsatı da olabilir. Eğitim, iletişim, ticaret, seyahat gibi alanlarda da daha hızlı ilerleyebiliriz. Akşam saatlerinde ikizler burcundaki Ay, yay burcundaki Venüsle karşı açı yapacak. İlişkilerde ve sosyal alanlarda bazı uyumsuzluklar hissedebiliriz. Kadın figürlerle anlaşmazlıklar olabilir. Gece saatlerinde ise ikizler burcundaki Ay, balık burcundaki Neptüne dik açı yapacak. Duygusal ve fiziksel hassasiyetimiz yükselebilir, çevremizden daha kolay etki alabiliriz. Uyku düzenine, beslenmemiz ve alkol kullanımına dikkat etmemize fayda var. İlham ve yaratıcılıkla ilgili hayal gücümüzün de kuvvetleneceği gece saatlerinde zihnimiz biraz karışık ve dalgın olabilir. Detay gerektiren konularda dikkatli olmalı, ayrıntıları gözden kaçırmamalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.